Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Kale Kilit'in Alarmı Silindir modelli bir anahtarını inceleyeceğiz. Bu Kale'nin kendi patentli bir ürünü, dünyada ilk ve tek diye geçiyor. Adamların sloganı hırsızı dışarıda alarmı içeride tutan silindir diyor. Özellikleri tuzaklı silindir, anti matkap delinme karşıtı diyor, yani kapıyı zorladığında falan alarm çalıyor. Sonra bu alarmın pili değiştirilebilir bir pil. Ama biraz farklı bir pil. Kutu böyle. Kutuyu açtığımız zaman içinden çıkan bir tane böyle uyar etiketi, kullanım kılavuzu ve anahtarın kendisi var. Şöyle bir anahtar. Şurası alarmın olduğu yer. Şurası kapının dışına geliyor. Burası içeride kalıyor. Bu kilidi değiştirirken kullanacağımız civatası. 3 tane de yanında anahtar geliyor. Kutuyla beraber. Bunu böyle buradan vida ile söktüğümüzde sistem bu. Şöyle bir sistem. Böyle piller var. Bu piller bittiği zaman bize hem sesli hem de ışıklı uyarı verecek. Şu şekilde göstereyim ben size. Çalışma sistemini de şöyle göstereyim. Böyle bu Kilide baskı olduğu zaman, zorlama olduğu zaman şu alarm devreye giriyor. Evet arkadaşlar, şimdi biz kapımızdaki eski kilidi söktük. Şimdi bu kalenin alarmı kilidini takacağız. Monte işlemine başlıyoruz. Bunu çökmek için şuradaki Şimdi söktük. Sonra buradan arkadan yerleştiriyoruz. Buraya tam oturduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradan mı bakıyorsun? Herhangi